Sadeleştirmeye çalışalım. 6 üzeri 1 bölü 2 çarpı parantez içinde 5. dereceden kök 6'nın küpü. Güzel. İsterseniz videoyu durdurun ve önce kendiniz deneyin. Üstleri farklı renklerle kodlayacağım ki takip etmek daha kolay olsun. 1 bölü 2. kuvvet mavi, 5. dereceden kök mor, 3. kuvvet de yeşil olsun. Beşinci dereceden kök 3, 3'ün 1 bölü 5'inci kuvvetiyle tam olarak aynı şey. O zaman o şekilde yazalım, öyle yazalım. Bu kısmı aynen şöyle yazıyoruz. 6 üzeri 1 bölü 5. 6 üzeri 1 bölü 5, sonra da onun 3'üncü kuvveti. Parantezin 3'üncü kuvveti. Tabi burada da 6 üzeri 1 bölü 2'miz var. 6 üzeri 1 bölü 2 çarpı buradaki her şey. Şimdi bir tabanın önce bir kuvvetini. Sonra onun da başka bir kuvvetini alınca ne oluyordu? Üslü sayıların özelliklerini işlerken gördük. Bu tabanın 2 üssün çarpımı kadar kuvvetini almak demekti. O halde bu kısmı şöyle enden yazabiliriz. Bu kısım şöyle yazılabilir. 6 üzeri 3 çarpı 1 bölü 5, 3 bölü 5 yapar. O zaman 6 üzeri 3 bölü 5'miş. 6 üzeri 3 bölü 5. Ve tabi bunu 6 üzeri 1 bölü 2 ile çarpacağız. 6 üzeri 1 bölü 2 çarpı 6 üzeri 3 bölü 5. Bir tabanın bir kuvvetini alıp aynı tabanın başka bir kuvvetiyle çarpmak demek şu demek. Hepsinin başına eşittir koymak lazım çünkü bunların hepsi eşit. Bu da eşittir. 6 üzeri 1 bölü 2 artı 3 bölü 5. 1 bölü 2 artı 3 bölü 5. Peki 1 bölü 2 artı 3 bölü 5 ne eşit? Ne yapalım? Hemen paydaları eşitleyelim. Paydalar 10 olur. Yani bu, buradan devam edeyim, bu eşittir. 6 üzeri 1 bölü 2 yerine 5 bölü 10 yazalım. 3 bölü 5 de 6 bölü 10'a eşit. 6 bölü 10, 6 bölü 10'uncu kuvvet. Bu da eşittir. Kısa problemimizin sonuna geldik. Çok heyecanlıyız. 6 üzeri 11 bölü 10. Hepsini sarıyla yazıyorum. 6 üzeri 11 bölü 10. Evet, bence baya sadeleşti. Bu kadar.